4, parantez içinde 8 artı 3 ifadesini çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullanarak tekrar yazalım. Sonra ifadeyi sadeleştirelim, bu ifadeyi çözmeye çalışalım. Çözdükten sonra da çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği üzerine konuşacağız. Genel olarak sadece dağılma özelliği diyoruz. Böyle uzun uzun çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini pek kullanmıyoruz, evet. Elimizde ne var? Elimizde 4 çarpı 8 artı 3 var. Bunu çözmenin iki yolu var. İlk önce parantezin içindeki işlemi çözelim. İlk önce parantezin içi. Sonra parantezin dışıyla ilgileniriz. Peki bunu çok kolay bir şekilde çözebiliriz. 8 artı 3 işleminin sonucunu hesaplayalım. 8 artı 3 eşittir 11. Eğer bu şekilde çözersek 4 çarpı 11 işlemini elde ediyoruz. 8 artı 3 11 eder, yani 4 çarpı 11 de 44 eder. Ama soruda çarpmanın dağılma özelliğini kullanmamız istenmiş. Az önceki çözümle dağılma özelliğini kullanmadık. Soruyu sadece olduğu gibi çözdük. Yani önce parantezin içini çözdük, sonra 4' ile çarptık. Dağılma özelliğinde ise toplamadan önce sayıları 4 ile çarpmamız gerekiyor. Bu yönteme, dağılma özelliği denmesinin nedeni, 4'ü toplama işlemine dağıtmamız. Ve bunun ne demek olduğu hakkında konuşacağız. Soruyu dağılma özelliğine göre çözersek, elimizde 4 çarpı 8 artı 4 çarpı 3 işlemleri geçecek. Bu işlemlerin ne demek olduğu hakkında birazdan konuşacağız. Daha önce de söylediğimiz gibi, elimizde 4 çarpı 8 artı 4 çarpı 3 işlemi çıkacak. Birçok insan önce 4 ile 8'i çarparak soruyu çözmeye çalışıyor. Fakat bu doğru yol değil. 4'ü işleme dağıtmamız gerekiyor. 4'ü 8 ve 3 ile çarpmamız gerekiyor. Hemen şurada gösterdiğim gibi, şu an uyguladığımız yöntem dağılma özelliği oluyor. Ve işlemleri çözdüğümüz zaman, sonucu bulduğumuz zaman size görsel yoldan dağılma özelliğinin nasıl işlediğini göstermeye çalışacağım. Evet. Şimdi soruya dönelim. 4 çarpı 8 eşittir 32. Yani şu an elimizde 32 artı 4 çarpı 3 var. Peki 4 çarpı 3 ne eder? 12 eder. 32 artı 12 de 44 edecektir. Bu yöntemle bize 44 cevabını veriyor. Demek ki iki yöntemi de uygulayabilirmişiz. Fakat eğer dağılma özelliğini kullanmamızı istiyorlarsa Önce 4'ü dağıtmamız gerekir, yani ikinci yöntemi kullanmamız lazım. Niye böyle olduğunu düşünelim. 8 artı 3 işleminin ne olduğunu biraz hayal etmeye çalışalım. Peki, şuraya bir yere 8 tane bir şey çizeyim, 8 tane top çizeyim, peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8, değil mi? Tamam. Şimdi aynı diyagramı 3 için de yapıp 8 için yaptığımız diagramla toplayacağız. Evet, şimdi de 3 tane top çizelim. 1, 2, 3, tamam. Parantezlerin içinde ne olduğunu düşünebiliyorsunuzdur. Yani şu an elimizde 8 top, şu 8 top artı şuradaki 3 top var. Peki, bu çizdiğimiz diyagramları 4 ile çarpmak ne anlama geliyor? Çizdiğimiz diyagramları, çizdiğimiz resimleri 4 defa çarpıp toplayacağımız anlamına geliyor. Mesela bunu kopyala yapıştır yaparak bir e, çözeyim. Kopyala yapıştır evet çok sevdiğim bir tabir. İlk önce kopyalayalım sonra da yapıştıralım evet oldu bile. Tamam şahane. Şurada 1, 2, 3 ve 4 var ve bütün bunları toplamamız gerekiyor. Peki cevap ne oluyor? 4 defa toplamamız gerekiyor değil mi? Elimizde aynı ifadenin 4 ile çarpılmış hali var. Şuradaki şey nedir? Evet, eğer bütün yuvarlakları saysaydık, 44 elde ederdik. Peki, buradaki bu şey nedir? Ee, burada 8'in 4 kere kendisiyle toplaması gösterilmiş. Bütün bunları topladığınızı hayal edebilirsiniz. Peki, 8'i 4 defa kendisiyle toplarsak kaç eder? Evet, bu, 4 çarpı 8 işlemi ile aynı şey. 8'i 4 defa kendisiyle toplamak. Yani 4 çarpı 8 oluyor. Peki burada turuncu ile gösterilmiş ifade ne anlama geliyor? Elimizde toplam 4 grup var. Ve her grupta da 3 tane top var değil mi? Yani burada da 4 ile çarpıyoruz. Yani buradaki işlemde 4 çarpı 3 oluyor. Şimdi dağılma özelliğini nasıl işlediğini anladınız. Eğer bütün parantezi 4 ile çarparsak hem 8 hem 3, 4 ile çarpılmış oluyor ya da kendisiyle 4 defa toplamış oluyoruz. Bu sebeple 4'ü dağıtıyoruz.